Altta resmedilen y eşittir fx, fx grafiğindeki bütün dikey asimtotların denklemlerini bulun. Bulalım ama şimdi burada ne olduğuna bir bakalım. x eşittir negatif 4 ve x eşittir 2 de ilginç şeyler oluyor gibi görünüyor. x eşittir negatif 4'e soldan yaklaşırsak fonksiyonun bu noktadaki değeri sınırsız oluyor. x eşittir negatif 4'e soldan yaklaştıkça fonksiyonumuzun değeri sonsuza gidiyor gibi. Aynı şekilde x eşittir negatife sağdan yaklaştıkça görünen o ki fonksiyonumuzun değeri yine sonsuza gidiyor. Yani x eşittir negatif 4'te dikey bir asimtotumuzun olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi x eşittir 2 noktasına bakalım. x eşittir 2'ye soldan yaklaştıkça fonksiyonumuzun değeri bir kez daha sonsuza yaklaşıyor ya da sınırsız oluyor. Sağ tarafta ise ilginç bir durum var. Bu noktada sağdan limite bakacak olursak, sonlu bir değere yaklaşıyormuşuz gibi görünüyor. Yani görünen o ki, x eşittir 2'ye, sağdan yaklaştıkça, f eşittir negatif 4'e yaklaşıyoruz. Ama sadece tek taraflı sınırsız bir limite sahip olmamız, bunu dikey bir asimtot olarak düşünebilmemiz için yeterli. Fonksiyon bu noktada tanımlı değil. Ve sadece bir taraftan bu noktaya yaklaşırsak sınırsız oluyoruz. Yani sonsuza ya da eksi sonsuza yaklaşıyoruz. Öyle ki sadece bu sınırsız tek taraflı limit ya da diğer bir deyişle, başka bir deyişle soldan limit bile, tek başına x eşittir 2 doğrusunu dikey bir asimtot olarak görmemiz için yeter. Bu durumda x eşittir 4 ve x eşittir 2 noktasında, bu noktalarda dikey asimtotlarımızın olduğunu söyleyebiliriz.